soru şu. Dikkat eksikliği hangi ilaçla geçiyor? Ee, oğlum bir ayağında spor ayakkabı, bir ayağında kramponla okula gidiyordu. Neredeyse fark etmezsek ee, demiş. Hani birisi spor yapılan ayakkabı, krampon, futbol oynanan ayakkabı. Diğeri de spor giyilen bir ayakkabı kastedilmiş anlaşılan. İkisi de spor, spor kelimesi ve onunla ilgili olunca kafa karıştırıcı olabilir. Ama Anlaşılan birisi günlük yürüyüş ayakkabısı gibi bir ayakkabı. diğer de krampon yani bizzat spor üretilen, spor yapılan e, ayakkabıyla okula gidiyormuş. Dikkat eksikliğini tabii e, uyarıcı ilaçlarla gideriliyor. E, bir dizi ilaç var bununla ilgili kullanılabilen. En çok metilfenidat dediğimiz e, uyarıcı ilaçlar, dopaminerjik e, ilaçlar kullanılıyor. Ee, ve benzeri e, <gülüyor> yine atomoksetin denilen kimyasalı içeren bir antidepresan e, kullanılıyor. Bunlar e, beynin dikkat işlevlerine artıran etkilere sahip ilaçlar. Yine aynı zamanda bunlar hiperaktiviteye de bir düzeyde etki ediyor. Frontal lobun beynimizin en ön lobunun ee, kanı daha iyi kullanması veya daha iyi uyarılması açısından bu ilaçlar işe yarıyor. Ee, dikkat eksikliği %4 ile %7 arasında toplumda gözüken ve erişkinlikte de önemli oranda devam edebilen bir hastalık. Ee, bir kısmı 24 yaşın civarında sona erdiği söyleniyor. Ee, önemli bir kısmında toplumda erişkinlik yaşamında da devam ettiğini gözlüyoruz. Daha önceki programlarda da kısmen işaret etmişizdir. Mesela şoförlük, resmi bir dairede şoförlük yapmaya çalışarak hayatını sürdüren bir hastamız vardı. 25 civarında trafik kazası yapmıştı. Ee, gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bu kişinin dikkat eksikliği hastası olduğunun fark edilememiş olması o saate kadar. Ee, şüphesiz bir trafik kazasında hayatını kaybedebilirdi de veya başka bir işte makam şoförlüğünü vesaire yaptığı insanların ölümüne neden olabilirdi Ama maalesef fark edilmemiş ve bu işi sürdürerek hayatını devam ettiriyordu. Uyarıcı ilaçlarla önemli oranda iyileşebilen bir hastalık. Web sitemizde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili çok sayıda olguya ait yazılı görüşme kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Oradan nelerin değiştiğini, tedaviyle nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bir kısım hastanın öfke kontrolüyle ilgili sorunlarının nasıl düzeldiğini görebilirsiniz. Bugün itibariyle de iki ayrı hastamızda dikkat eksikliğinde ve hiperaktivitede, birinde dikkat eksikliği çok önde, diğerinde hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite önde, tedaviyle ilgili çok iyi neticeler alındığına ilişkin ses kayıtlarımız var. Onlar da yakın bir zamanda web sitemize yüklenecek. Dolayısıyla oradan da olayı izlemek mümkün. Dolayısıyla tedavi edilebilen bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve psikiyatride çok çabuk netice verebilecek hastalıklardan birisi. Bu nedenle küçük yaştayken özellikle çocukların hekime ulaşması, çocuk hastaların, çocuk psikiyatristlerine, biz erişkin psikiyatristiyiz, yetişkinlerin yani. 16 yaşından daha büyük insanlarla ilgileniyoruz. Normalde 18'den büyük ama 16'ya kadar aşağıya inebiliyoruz. Yine çocuk psikiyatristleri de normalde 18 ama onlar da 20, 22, bazen 24 yaşına kadar hastalarla ilgilenebiliyorlar. Bunlar gayet anlaşılır, mesleki geçiş noktalarıdır. Ama onun dışında çocuk psikiyatristleri çocuklarla, biz yetişkin psikiyatristleri de yetişkinlerle ilgileniyoruz. Dikkat eksikli, hiperaktivite bozukluğu ise esasen çocuklukta başlayıp yetişkinlikte de devam edebilen bir hastalık ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Özellikle çocuk yaşlarda hasta yakınlarının, özellikle hasta yakınlarının, hastalığı daha çok çocuk yaştaki bir kişinin ilaç kullanmasının tehlikeli olabileceğine ilişkin gerçek dışı ve saçma düşünceleri oluyor. Bu hiçbir zaman hekim ve hekimlerin ve tıbbın düşüncesi değil. Bu tamamen kaygılı insanların uydurdukları gerçekle hiçbir ilintisi olmayan saçma fikirlerden ve kanaatlerden ibaret bir yaklaşımdır. Maalesef toplumda çok yaygındır. Bu yaşta ilaç mı kullanacak gibi saçma sapan bir düşünce kalıbı insanların zamanında tedaviye ulaşmasını ve ciddi anlamda tedavi imkanlarından istifade etmesini engeller. Oysa küçücük bir çocuk kanser olduğunda ilaç tedavisi alıyor. Oysa daha 40-50 günlük bir bebe veya yeni doğan bir çocuk enfeksiyon geçiriyorsa antibiyotik alabiliyor. Bunun gibi sayabiliriz çok sayıda şeyi. Her nedense psikiyatrik ilaçların kullanımında toplumda aptalca, evet bu kelimeyle ifade etmemizde hiçbir sakınca yok, aptalca bir karşı çıkma söz konusu. Hiçbir şeyi yok, gerekçesi yok. Zarar göreceğine ilişkin bir kaygı, bundan ibaret başka da bir şey değil, ee, insanların tedaviye zamanında ulaşmasını engelliyor. Evet, ee, dikkat eksikliği ilaçlara yanıt verebilen bir psikiyatrik tablodur ve zamanında müdahale edilmesinde çok ciddi fayda vardır.